Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün oyuncu biz mod ekibinin yapmış olduğu Travego S15 otobüsümüzle birlikte Çanakkale-Bigadan yola çıkacağız ve Alanya'ya kadar bir seferimiz olacak hafta içi anketlerde yapmış olduğumuz gece seferi talebi üzerine saat 18'de Oyun saatiyle 18'de çanakkale biradan hareket edeceğiz. Güzel üzerinde Lapseki, Çanakkale, İzmir, Aydın, oradan Denizli'ye geçeceğiz. Denizli çünkü hiç gitmedik. E, Denizli'ye gideceğiz. Denizden de tekrar Muğla'ya gelip oradan Fethiye, Köyceğiz, Antalya ve Alanya'da seferimizi sonlandıracağız. Yaklaşık 1.300 kilometrelik bir sefer olacak ee, Sefer'in öngörüm olarak İzmir'e kadar ya da Denizli'ye kadar olan kısmı gece geçecektir bu oyun saatiyle 18'de hareket edeceğiz ee, ve saatte hiç oynamayacağım nereye kadar götürsünüz şöyle otobüsümüzü size dışarıdan bir kere göstermek istiyorum Kamil Koç kaplamasını kullanacağız firmamızda sefer yapacağız bu çift metro gidiyor yanımızdan fırfırlı jantlarımız var beyaz şey o parlayan şeyden adını aklıma getiremedim gece seferinde aynalardan çok net göreceksiniz gerçekten çok güzel bir görsel oluşturuyor anonslarımızla birlikte güzel bir sefer olur inşallah. gece seferi bizi bekliyor herkese iyi seyirler diliyorum Şimdi Çanakkale'ye doğru hareket ediyoruz. Şu an Biga'dayız. bigadadan Laps 2 üzerinden Çanakkale Otogar'a devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler. Evet otobüsümüzü şimdi çalıştıralım. Kontağımız kapalı. Otobüsümüzü çalıştırdık. Kapımızı kapatalım. Şu açık olan camımızı da kapatalım. Evet. Çanakkale Bigada'dan hareket ediyoruz. İlk yolcularımızı Çanakkale merkezden alacağız. Oraya vardığımızda böyle hava kararmak üzere civarlarında olacak. Umarım güzel bir gece yolculuğu bizi bekliyor olacak. Evet arkadaşlar görüşmeli nasılsınız iyi misiniz? Yaklaşık 8-9 günlük aradan sonra... Tabi kapamadan sonra işler, güçler başladı. Yoğun bir çalışma dönemine girdik. O yüzden e, hafta içleri video olmadı bu hafta. Standart olarak biliyorsunuz pazar günleri video yayınlıyoruz. Standartımıza devam ediyoruz. Hafta aksatmadan pazar günleri yayınlamaya çalışacağım. E, şu an güneş batım olduğu için yükseklere e, girdiğiniz zaman... Güneş ışınları bakın çok güzel bir şekilde görünüyor. 140 ETS2'nin 140 versiyonunu kullanıyorum. Otobüsümüz de aynen 140 versiyonumla uyarlanmış modeli. Şu an kullandığımız harita Proje Türkiye haritası. Orada biliyorsunuz Ege illeri ve Akdeniz illeri tamamen yenilenmiş durumda. O yüzden orayı kullanmaya devam ediyoruz. Oyunun standart otogarları var. Bilginiz olsun aynı oyuncu mod grubunun yapmış olduğu harita değil. Şu an laptopa e giriş yapıyoruz. İlk yolcularımızı Çanakkale Otogar'dan alacağız. Çenakkale'deki köprünün inşaatının silüetini görüyorsunuz. Ayakları. Şu an altından geçeceğiz. Ya, ya diyor özgürlük. Herhalde 18 Özgürlüğün. Mart Köprü Selankoyarlar ismini. Tam bilmiyorum. Ya da koymuşlardır belki de. Büyümedin. Atar sol tarafta. Şu girelim iki büyümedim çıkar. Koştum büyüdüm adam. Öykündum ırmaklara. Koştum büyüdüm araya. Evet. Hemen 2 dakika içerisinde yolcularımızı alıp devam edeceğiz. Gün batmanı yakalayacak gün diyorum ama güneş gö göstermiyor bize yüzünü. Oyun saatiyle şu an 19.32. 10 dakika içerisinde kalksak herhalde olacaktır. Şöyle, şöyle haritamızı size göstereyim. Şu an Çanakkale'deyiz. Gördüğünüz üzere Çanakkale'den İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de otogar var. Eğer oyun oyunda bizi atmaz, orada çünkü çok sık oyunda çökme yaşanıyor. Ee, İzmir'den Aydın'a geçeceğim. Aydın'dan Denizli'ye uğrayacağım. Denizli'den de tekrar Muğla'ya geleceğiz. Muğla'dan Sakar geçidinden geçerek Köyceğiz, Fethiye'ye geçeceğiz. Buradan e, yine sahil hattını kullanarak. Kaş, Kalkan, Demre, e, Finike e, Oralardan geçerek Antalya'ya geleceğiz Kemal falan var arada tabi ki biliyorsunuz Antalya'dan da Alanya'ya kadar gideceğiz Arada Manavgat vesaire, e, Buralardan geçerek sahil hattını Kamil Koç'un biliyorsunuz Lafseki Alanya seferi var e, Bunun benzeri olarak Biz de bu hattı gideceğiz Ve Alanya'da seferi tamamlamayı Düşünüyorum e, bu videoyu hani bir ya iki part olarak günaydın uygulayabilirim. Buna tabi daha sıfır henüz karar vermedim. E, yolcu bu gidişatına göre, gece seferinin gidişatına göre işlem yapacağız. Evet, hemen şimdi seferimize devam edeceğiz. Giden yolcu peronlarında bekleyen otobüs kaptanlarının dikkatini... Hareket saatinize 5 dakika kalmıştır. Lütfen son hazırlıklarınızı yaparak yerlerinizi alınız. Evet Otogardan şimdi hareket ediyoruz artık. Kapılarımızı kapatalım. El frenemizi indirelim. Evet, peronlar boş Çanakkale'de. Oyunun standart otogare. Değerli arkadaşlarımız, otobüsümüze yüzden... hoş geldiniz. Türkiye'nin en deneyimli yani seyahat şirketi koçun rahat otobüsünde yolculuğumuz başlamıştır. Yolculuğunuz boyunca kaptanınız ve servis göreviniz hizmetinizdedir. İsteklerinizi çağrı düğmelerini kullanarak iletebilirsiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik Şuradan. donanıma sahiptir. Biraz cep telefonlarınızı sessiz, sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Bu arada geçersek Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliği gereğince arabalarda emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca kemerlerinizin bağlı olduğundan emin olunuz. Üç ve üzeri evet, yaşlı şimdi İzmir'e doğru emniyet kemeri <gülüyor> kullanması zorunludur. <seferimizi> Ayrıca <gülüyor> sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak yolcularımızın sağlık raporlarının talep edildiğinde trafik polislerine göstermeleri gerektiğini bilmenizi isteriz. Otobüslerimizde yolculuk boyunca açık büfe ikram hizmeti geçerlidir. Trafik seviyesi burada 3'te bilginiz olsun. Çok yoğun bir trafik kullanmıyorum. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki Ama nedenlerden oluşabilecek sarsıntılar yüzünden Köprü kavşaklarda bazen tıkanıklar. göreceğiz. Yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen Gece bölümünde böyle çok korkarız. konuşmayacağım. Çok öfke bir Türkümüz olacak. Can güvenliğiniz gibi mal güvenliğiniz de bizim için önemlidir. Yanınızda bulundurduğunuz değerli eşyaların, hırsızlık ee, ve kafkaça karşı uzun koruma ve gözetimine lütfen özen gösteriniz. Sadrını çıkartın. Yasak veya güvenliğiniz açısından tehlikeli olarak çizgeler dinlemek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest bırakmayınız. Lütfen bagaj kuponlarınızı koltuk numaranıza göre alınız. Bu konuda ilgili personelden yardım alabilirsiniz. Aldığınız her biletle Kamil Koç sorumluluk ve güvencesi altındasınız. Şehirler arası ulaşımda ek ferdi kaza sigortası ve şirketimizle yapılan diğer sigortalardan yararlandığınızı bilmenizi isteriz. Öneri ve uyarılarınızı 444-0562 numaralı telefondan Aynı çağrı merkezimize verelim. veya kamilkoç.com.tr kamilkoç elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Yol Şöyle kamilkoç, fırfırlı can kapaklarımız görünsün Aynadan görünmüyor. Evet, yanında Setra 5, 531 var sağ tarafta Galatasaray Spor kulübü kaplaması ile birlikte seferimiz onlarla birlikte devam ediyoruz. Birazdan sağ geçecektir. Gördüğüm kamerasyon dolayı biraz sol tarafa yanaşık görünüyorum. Ben hafif bir değdirdik. Refüje. Evet tek şeride düştü. Kamyonu geçemedik yol vermedi. Sağa geçmedi. Evet arkadaşlar ETS'ye biliyorsunuz yakın zamanda multiplayer gelecek. E, Truckers MP'den bahsetmiyorum oyunun standa orijinal Multipleri gelecek ATS'ye geldi biliyorsunuz Experian Deneme sürümü olarak İnşallah ATS'de kısa zamanda gelmesini bekliyoruz Umarım mod desteği olur yani otobüslerimiz olursa Yani Mükemmel olur 20 kişiye kadar Otobüsle sefer yapılabilir bu zaman gerçekten çok güzel seferler bizi bekliyor olur. Tırıst sollamıyorum çünkü önümü görmüyorum. Virajlı yollar olduğu için Aslında sağ tarafımız deniz Sabah akşam olduğu için görünmüyor Gece olduğu için görünmüyor Birkaç dakika sonra Çift şeritli yollar gelecek Evet Karşıda bir dörtlü yanıyor Trafik sıkışıklığı var belli. Değerli yol arkadaşlarımız, yolun kapalı olması nedeniyle bir süre hareket edemeyeceğiz. Yol açıldığında yolculuğumuz devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Muhtemelen bir hatalı sollama mevzusu var. Onun dolayı burada trafik sıkıştırmışlar diyeceğim ama kaza olmuş. Evet. Yol çalışmasının olduğu noktada kaza var. Onun dolayı trafik iptir. Aradan bakalım geçebilir miyiz? geçmez. O istemediğimiz trafiği sıfırlayacağız. Mecbur baktım yani bunda yapacak hiçbir şey yok. Mecbur sıfırlayacağız. Arkadaşlar trafik kazası yapmışlar burada. yol bu yol çalışmasından dolayı kazanmış. Mecburen yolu sıfırladık. Ben bunlarla gittiğim için bana selektör yaptı Gördünüz mü? Tırı Selam vermek değil yani Uzunlar onu rahatsız ettiği için Bana selektör yaptı diyor, özgür. Parşaklar istemiyorum ya. Yani her an tehlike arz ediyor yani. Şu fırfırlardaki fosfora bakın nasıl parlıyor ya. Efsane. Artin bravo. Gerçekten mükemmel parlıyor yani. girmiş olduk. Şimdi İzmir Otogar'a geçeceğiz. sın sen kal dünyada he Gizli sırlarımı aşık etme Zal <Gülüyor> olsun dinlerin söyleme ya <Gülüyor> zar etme hey zar hey hey garip bir gibi ah u zar etme hey hey hey Evet arkadaşlar İzmir'de oyunda çökme olduğu için yani gelmemeye çok şey yapmıştım ama İzmir'e gelmek istemiyorum diye. Olmuyor tabii güzel yerler olduğu için. Bir de İzmir güzel bir şehirmiş biliyorsunuz. Gelmek lazım. Ee, yine tabii iki kere üst çökme oldu aynı noktada. O yüzden oyunu biraz ileriye aldım. Bilginiz olsun bu konuda. Niye yani buradan başladık diye sorarsanız sebebi bu. Evet arkadaşlar oyun tekrar İzmir'de sıkıntı olduğu için e, İzmir'i e mecburen es geçtim. Şu an İzmir'in dışını aldım kendimizi. Şöyle haritadan göstereyim. Yani İzmir'in şu yol, tam şu noktada ve şu noktada attı beni. O yüzden İzmir'e es geçip yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mecburen İzmir'e giremedik. İzmir olmadı. Beni, unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. İzmir'den pas geçtik. Şu an Aydın'a doğru kalan yolumuzu gidiyoruz. Aydın'a Denizli'ye geçeceğiz. Sen Ali Veysel de Arhe Güzagâhta özel bir sebebi var. Bu video yayınını paylaşan sonra ilk günlerden beri olan bir takipçimin yoğun bir tepkisiyle karşılaştım. Niye Denizli'ye gitmiyorsun diye. O yüzden rotamı Denizli'ye doğru çevirdim. Gerçekten hatırlıyorum. Sürekli bana Denizli Denizli diyerekten e, videolarımda sürekli yorum yapan bir arkadaşımdı. E, onu kırmamak hey, adına bu videoda Denizli'ye kadar hey, gideceğim. Ha, denizden geçeceğim. Denizli'ye kadar gideyim. Alanya'ya kadar gidiyoruz tabi. E, o yüzden gideceğimiz nokta. Evet şu an İzmir'den Pas geçtik biliyorsunuz. Aydın'a doğru Devam ediyoruz Şurada bir yakıt alacağım. Ufakta 1-2 dakikalık bir, bir mola verelim Otobüsün yakıtı oldukça azaldı çünkü İkaz vermek üzere yani Bu kadar açalım İzmir'de mola verecektik ama İzmir'deki molayı İzmir'e giremedi misin? Es geçtik o yüzden Çok kısa bir Mola veriyoruz Hem yakıtımızı alalım biz Yakıt tankımız doldu. Bakmaz mısın tekrar. Seferimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <Gülüyor> Yol ve herşeylerde geçsek. Eyvallah. <gülüyor> Kuşadası sahra la buları bir kavşağındayız ama güzergahımız olmadı şimdi bir <gülüyor> <Şimdi düzenliyiz. gülüyor> devam ediyoruz Oyun saatiyle e, Sabah 2 civarlarında Buradan bakayım Aynen saat 2.10 geçiyor şu an için Oyunda Biz seferimize devam ediyoruz Aydın'a doğru e, Öngörüm Denizli civarında hani Videoya başlarken Denizli civarında Gün ağıracak diye düşünüyorum Bakalım olacak mı İzmir'e tabi es geçmek zorunda kaldık Aydın, Aydın'da da hava aydınlanabilir Otobanındaymışız. Bilmesi. Oradan çıktık tabii ki. Girişini göremedik oyundan attığı için bizi. Sen nasıl Eyvah! Dönecekmişiz. Ilacı. Dönmedik. Yaram Şimdi mi döneceğiz? Devam edelim. Sen nasıl tabipsin yoktur ilacı. Yaram geçtir içerin hayın çeken bilir bu sel dalın yayı yıktın viran ettin de ömrüm sarayın daha bir taşıldı koya bir yıktın viran ettin de gönül sarayı daha bir daşı koyar bilmez Batsın var benim de gizledim Ne duruyor ağlasa sana gözledim bir daha yarını görebilmesi Ne duruyor ağlasa sana gözledim bir daha yarını görebil Navigasyondan küçük ya göremiyorum ne tarafa gideceğim ya. Karanlık olunca yolları seçemedik. Umarım doğru sıkılamaya dönmüşüzdür. Aydın'a gitmeye çalışıyoruz. Aydın Denizi. Şu an otoyolmuş açtık görünüyor ama devlet karayolundayız. Tabelalar bu tarafı gösteriyor. Dönelim. Evet, Aydın'a girdik. Buradan sonra dönecekmişiz Aydın Otogar için Yeşil yansın dönelim yerinize alınız. Aydın'da peronlar dolu. Herhalde sabah seferi çıkacak hepsi. <gülüyor> bir tane boş peron var. <gülüyor> Girelim. Evet, aydınlanacak yolcularımıza geçmiş olsun. Seferimiz kısa bir vakit sonra devam edecek. Ufak bir mola veriyoruz. Oyun saatiyle şu an üç buçuk ee, oyun saatiyle 5 dakika sonra üç buçuk yani 26 geçiyor şu an ee, 30-31 civarında da Denizli'ye doğru hareket edeceğiz. Evet saat buçuk oldu şu an. Kapılarımızı kapatalım. Yavaştan harekete hazırlanalım. Aydın'dan Deniz'le doğru hareket ediyoruz iyi olacaklar diliyorum Şu araya kendimi sıkıştırmaya çalışıyorum ama Sen ses niye bekliyorsun ya? Artık ses ya, yaptı bizi ya. Trafik iptala. Herkes birbirini bekliyor. arkadaş ya trafik tıkandı ya kim <gülüyor> gazma Beklesen ya önüne kıracağım senin. Aydın Denizli yolculuk karayoluna çıkmış bulunuyoruz. Bakın yavaş yavaş sabah olmaya başladı Karşıdaki gün doğumuna Mükemmel bir manzara var We're gonna make it Yürüyelim Ben bir dertli kuşun avazım yoktu. Uçam desem neydem kanat kırıktı. Yaradanım da beni bir dara konturuyor. Yo, yo, yo, yo. E evet, denize ye geldik. Ötmeyim yerlerde de boşu boşu. Yo, yo, yo, yerlerde boşu boşu. ilk yerlerde boş ışıklarıyla birlikte Denizli ye sanatlarına giriş şehir merkezine gelmiş olduk arkadaşlar. Yavrularım da yuvasından uçmadı. Yüzüp deryayı çaydan geçmedi. Fenek de benim hiç yüzüme gülmedi o. taştan taşa boşu boşu Felek benim hiç yüzüme gülmedi o. Oluyor Çaldı taştan taşa boşu boşu Yıllar tam yol ortasında duruyorlar ya diye otogar koymamışlar herhalde o yüzden <gülüyor> düz devam edeceğim. Oyun saat sabah 5. Görev alma yeri. bariyerler açık bir yer gördüm dedim biraz otogar herhalde değilmiş. erver Gelse de konu sağ mı gibi adam yolla sarılıp ala eskisi gibi Dünyar, eskisi yeğen sel uşak sağ adamadan Evet arkadaşlar Muğla'ya doğru devam ediyoruz deniziden çıktık. vas yoluna doğru dönüyoruz. Bakalım Tavas ilçesini yapmışlar mı? Trafik biraz yoğunmuş burada. Denizli Kale Tırcı dayı geçmiyon sola sağ pardon Trafik çakılmış yani ya Rampa yukarı bütün şeyler, tırlar şey kapatmış ya Batman arabamız güçlü. candır. Saz mı çalamam diyorum efem sen çal diyorsun sen çal diyorsun çalamam diyorum efem sen çal diyorsun sen çal diy. Molostanlarına girmiş bulunuyoruz. İmargo kurwa. Garda sağdan bir dönelim Arkadaşlarımız. ...biletli yolcularımızı almak üzere ara durağımıza giriyoruz. İnecek yolcularımızın bagaj kuponu ve eşyalarını hazırlamasını rica ederiz. Şehir içi servis hizmetimiz için peronda bulunan görevlilerimiz size yardımcı olacaktır. Başka bir Kestirme yolculukta için. Devam Erdan edecek değerli yolcularımız. Otobüsümüzden ayrılacaksanız lütfen değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız... ...ve hareket saatini lütfen yerinizi alın. Şuradan perona girelim. Evet arkadaşlar. Kentili Muğla otogarındayız. Şöyle 2 numaralı peronlarla duralım. Kapımızı açalım. Evet. Sabahın ışıkları ile birlikte Muğla'ya varmış bulunuyoruz saat oyun saatiyle 18'de Çanakkale Bigada'dan hareket ettik. Saat 20'de Çanakkale'den hareket ettik. Gece 1 civarıydı. İzmir'den hareket ettik. Sabah 5'te de Denizli'den Muğla'ya doğru oyun saatine tabii ki hareket etmiş bulunuyoruz. Şu an itibariyle saat 7.7 7 geçiyor oyunda. Dörtlerimizi yakalım. Kalkış sinyalimizi verelim. Evet. Oyun saatiyle 15'te Yani 5 dakika sonra Oyun saatiyle Hareket edeceğiz tekrar. Çevim dolaştı, obu oh, oh, oh, oh. gül Evet, şimdi hareketimizi sağlayacağız. Şöyle haritamıza bakalım. Benim güzel neden nereler kalmış? Ee, şimdi moladan çıkacağız. Sakar geçtiğinden geçeceğiz. Oradan köyceğiz ve Fethiye'de e, Fethiye'ye gideceğiz. Mutlumayan videonun birinci bölümünü özgür. burada tamamlayacağım. Fethiye'den de daha sonra Alanya'ya kadar e, bir yolumuz olacak. Belki videonun ikinci bölümünü uzatabilirim. Belli olmaz. Ama şimdi buradan e, Muğla'dan Fethiye'ye kadar bir e, kalan güzergahta seferimizi yapacağız. Evet arkadaşlar kapımızı kapatıyorum. Evet kapımız kapandı. Şimdi seferimize devam edeceğiz. Dörtlerimizi de kapatayım. Arabamız çalışıyor. Zaten kapatmadık motorumuzu. Evet hareket ediyorum. İyi yolculuklar tekrar. Umarım gece seferini beğenmişsinizdir yüzde 70 gibi bir oranda gece seferi istiyordu. Ee, ankete katılanlar hani yaklaşık 600-700 civarında katılımcı. Bana yani tabii ki onları kırmayarak fetihe kadar gittim. Ee, gece olarak kalan gece seferi yaptık. Ben telsesimi özlemişim. Şimdi eğer iki, iki parti yaparsam e, videoyu ikinciyi belki diğer Bakara kadar Süreriz yani o bayağı uzun tutarız onunda. Şimdi buradan sağ döneceğiz ve şehir arası yola çıkmış olacağız tekrar. Şu camdan elimizi tutalım. Bir acayip derde düştü Herkes gider kârla Bize yeşili yandı Motoru kapatmışız Bugün buldum bugün yerim Hak yarın. yarınlar Tabii ki yoğun bir şehir içi trafiği Şu Hemen bizi karşıladı Rızkımı veren Sağ geçsem sanki daha sağlıklı olacakdı ama. Önümüzde iki tane balık. Rızkımı veren güdağdı. verir misin ya? Yol vermedi Allah. Yol boşalmasa geçeceğimiz yok. Şimdi T gittirdik yani. Ali Sağ. Ol. Yine kontrolsüz kavşak ve göbeklerde trafik çakılmış tabii ki. İnşallah geçeriz de. Trafiği sıfırlamak zorunda kalmam. İstemiyorum gitmiyor çünkü. merkez Antalya istikametine Cümlenin döneceğiz kıskıver, kavşaktan tarike, yeryüzünün halifesi günkara binlerce ey hemen çabuk çabuk stop edeceğiz ya yeryüzünün halifesi Özgürlüğün Özgürlüğün Hayat denen Sonsuzluğun Karşısında Bir çocuğuz Düşe kalka Büyürken Kalkamayız Bir çocuğumuz yani İyi ki sağ geçmişim yoksa taraftan çıkamayacaktık sol şerit kilit Arasında yani ilerlemiyor ya, otobüste fena yaylanıyor ha. Bir maşallah astor geçsene niye Hayat bekliyorsun ya bak dersen sabaha kadar Düşen beklersin sen Urfalı kim olacak? Böyle Düşen hep yerde mi kalır Gün olur Belin doğur olur. Kim olacak Belli olur, olur. Arıza ya mı yaptın sen niye bekliyorsun yolda ya burada Şerit de boş Biz sen geçer biz gideriz sorun yok Evet arkadaşlar Sakar geçtiğine doğru devam ediyoruz. Muğla'dan çıktık. Marmaris 8051 Köyceğiz 56 km varmış. düştün yerden doğrulur başlar yine ilk kadınlar ama bitmez yolculuklar belki biraz canın yanar düştün yerden doğrulur başlar yine ilk kadınlar Hayat böyle mi olur düşen hep yerde mi kalır gün olur behrin doğrulur kim olacak belli mi olur Bu hayatı böyle mi olur düşen hep yerde mi kalır Evet sakar geçtimde inişe başladık arkadaşlar Kahvalı trafik Keskin mirajlar Buraya kadar kazasız belasız geldik Umarım böyle devam ederiz Yanındaki ara bazen böyle çat kendini atıyorsa Selçuk Balcı ben de sizler gibi radyo özür diliyorum. Radyo diliyorum. Burada bir esos çok ünlü bir kazada olmuştu. Ünlü derken hani e, oldukça büyük bir midibüs aşağı uçmuştu. O yüzden burası adı ünlü Sakar Geçidi. Ve tabii ki manzarası da nefis. Siyir tepesi var. Birebir şekilde yapılmış burası. Çok başarılı. Gerçekten neyse. Birebir aynısı. Kıracak Türkiye başarılı olduğu noktalardan bir tanesiydi burası. Sola atacağım. Saat çakalı yine. Land Rover'ı takip ederim. O beni takip etmedi. daha güzel olurdu ama. Korkudan çekildi herif ya. Çakacağım diye arkadan. Kutlanayım dedim derde minete Gayrı gönül dayanmıyor hasrete Kader kısmet attı bizi gurbete ader kutme tattı bizi gurbete Ben böyle bir geldi kavşaktan dedim herhalde gelecek önüme. Deviririm dedim ama gelmedi. Evet Gökov'a geçtik arkadaşlar. Köyceğiz'e doğru devam ediyoruz. Önümüzde Pamukkale tırmanmaya devam ediyoruz. Rampalar biraz dik olduğu için arabalar zorlanıyor. Özellikle büyük arabalar. Bizim otobüs bile zorlandı. Kızıl yaka. 24 km kalmış. Şamlıkoş'ta en son bu yolda yaptığım sefer hatırlıyor musunuz? Tır üzerime çıkmıştı. Bu arada köyciğe geldik. Karşı tarafta tabelasını görebilirsiniz. Bu bulunan otogara geleceğim. geldik buradan Fethiye Otogar'a geçeceğiz Çalıştır Antalya 259 km kalmış arkadaşlar Aman üzerinden geçiyoruz. Tünel arkadaşlar. Burası e, özel bir tünel biliyorsunuz. Mutlaka geçmek için parası ödüyorsunuz. Göcekteyiz şu an. bükük bir garibim yüzüm güldü yolum ebsen nerede sen yar, Neredesin? Neredesin? Boynu bükük bir garibim yüzüm sen yar, Evet arkadaşlar Fethiye'ye geldik Otogara gideceğiz aydanda normal gidelim. Değerli yol arkadaşlarımız, Kami Coach'la yolculuğumuz sona eriyor. Lütfen bagaj kuponu ve eşyalarınızı hazırlayınız. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Başka bir yolculukta evet, görüşmek geldi. üzere. Videomuzun birinci bölümünün sonuna e, burada geliyoruz arkadaşlar. E, hafta içi videomuz kaldığımız yerden devam edecek. Şu an içinki plan Alanya'ya kadar ama e, videonun süresine göre uzatabiliriz. İşte otobüsler arasına girelim. 4 numaralı peronumuza. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza beğeni ve like atmayı unut e unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, iyi pazarlar.